Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizler için değişik bir içerik hazırlamak istedik. Bu içeriğimizde evlerimizi nasıl akıllandırabileceğimize dair bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Malum günümüzde yeni yapılan binalarda zaten akıllı ev sistemleri mevcut. Fakat eski bir eviniz varsa bu evi akıllı eve çevirmek hayli maliyetli olabiliyor. Neden? Çünkü kablo tesisatlarının vesaire baştan sona değişmesi gerekiyor. Bu hem İnşaat pisliği demek hem de maliyet yükünün bir hayli ağır olması anlamına geliyor. Peki ben hem inşaat pisliğinden kurtulayım hem de bu maliyet yükünden kurtulayım ama aynı zamanda da evim yarım da olsa bir akıllanmış olsun diyorsanız nasıl bir yol izlemeniz lazım? Bugün sizlerle bunu paylaşacağız aslında. Bunu yapmanın da bir yolu var arkadaşlar. Nedir? Akıllı prizler. Bugün bizim sizlerle inceleyeceğimiz eslink Smart Wi-Fi Plug isimli bir akıllı priz. Bu akıllı priz arkadaşlar sizin hayatınızı aslında oldukça kolaylaştırabilecek. Teknolojilere sahip fiyatı da hayli uygun. Tabi burada bizim inceleyeceğimiz priz arkadaşlar RGB bir aydınlatma söz konusu. Yani biraz daha böyle dış görünüme önem verilmiş. Fakat ben RGB aydınlatmayı ne yapayım? Bana RGB aydınlatma yerine keşke oraya 2-3 tane USB koysalardı da ben USB girişlerinden farklı cihazlarımı şarj etseydim diyorsanız korkmayın böyle bir. Alternatifte mevcut. Dilerseniz USB girişlerine sahip olan prizi satın alıp, onları da evinizde rahatlıkla kurulumunu yapıp kullanabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle yeri gelmişken paylaşmış olalım. Şimdi gelelim arkadaşlar bu akıllı prizin bize sunduklarına. Öncelikle olarak bu prizi nasıl kullanabileceğimizden bahsedelim. Aslında kullanımı son derece basit. Akıllı prizi aldığınız zaman zaten üzerinde hangi uygulamayla çalışacağı yazıyor. Örneğin Essin Kim bize gönderdiği bu akıllı prizde arkadaşlar Tuya isimli bir uygulama söz konusu. Ve bu Tuya isimli uygulamayı telefonunuza indirip basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. Kurduktan sonra cihazınızı seçiyorsunuz. Cihazınızı fişe takıp üzerindeki tuşa basmanız ve eşleştirmeyi yapmanız yeterli oluyor. Sonrasında Akıllı priziniz kullanıma hazır hale geliyor arkadaşlar. Akıllı priz alırken dikkat etmeniz gereken önemli bir unsur bunu nerede ve ne amaçlı kullanacağınız. Örneğin bu 16 amperlik bir yüce sahip. Dolayısıyla buna bağlayacağınız cihazların 16 amperin üzerinde akım çekmemesi gerekiyor. Eğer 16 amperin üzerinde akım çekerse zaten bunu bozabilir. Bunu da baştan size belirtmiş olalım. Yani atıyorum ben bunu aldım bilgisayar bağlayacağım. Aynı anda bilgisayarla birlikte televizyon, balkon vesaire bunların hepsini kaldırabilir. Ama çok fazla akım çeken cihazlar var biliyorsunuz nedir işte ütüdür, kurutma makinesidir, çamaşır makinesidir. Bunlar fazla akım çektiği için aynı anda bu prize bağlanırsa kozma ihtimalleri var. O yüzden kullanacağınız yere göre akıllı prizi seçmeniz biraz daha doğru bir alternatif olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu bilgilendirmeyi yaptığımıza göre gelelim akıllı prizimizin kullanım amacına. Bu prizi arkadaşlar internet bağlantısı olan evinizde herhangi bir prize taktığınız zaman uzaktan kontrol etmeniz mümkün hale geliyor. Yani atıyorum bu priz televizyonunuza bağlı diyelim ve priz fiş takılı televizyonun fişi de buna takılı. Biliyorsunuz kumandadan kapattığınızda televizyon stand modunda kalıyor. Fakat televizyonu ben tamamen kapatmak istiyorum diyorsanız ne yapmanız lazım? Fişi çekmeniz lazım. Ama bu cihazı kullandığınız zaman böyle bir şey gerek kalmıyor arkadaşlar ne yapıyorsunuz telefonunuzdan gücü kesiyorsunuz ve televizyonunuz tamamen ne olmuş oluyor güçten kesilmiş oluyor. Yani bu şekilde farklı kullanım senaryoları uygulamanız mümkün. Örneğin atıyorum yazlığa gidecek olursunuz tatile çıkacak olursunuz ya da ne bileyim evden acil çıkmak zorunda kalacak olursunuz. Bu prizi kullandığınız cihazların gücünü uzaktan kesip açabilirsiniz. Dolayısıyla ay ütüyü acaba ben fişte mi unuttum, fırını acaba fişte mi unuttum, şunu açık mı unuttum gibi telaşlardan sizi kurtarmış oluyor. Atıyorum ütüyü yaparken bunu kullanıyorsanız, yani bu tarz prizden evinizin birkaç yerine taktıysanız ve ütüyü de buna takıyorsanız, ütüyü de ütüyü acaba fişte mi unuttum gibi bir dertten kurtulmuş oluyorsunuz. Çünkü nedir? Telefonunuzdan anında bağlanıp gücü kesebiliyorsunuz. İster priz takılı olsun ister takılı olmasın. Bunun haricinde çeşitli senaryo uygulamaları da mevcut. Atıyorum saat işte 3 ile 5 arasında çalışsın, 5'ten sonra çalışmasın gibi çeşitli uygulamalarda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin sürekli çalışan bir cihazınız vardır evde fakat bunun ara ara dinlenmesini istiyorsunuzdur. Atıyorum işte günde 1 saat çalışmasın, sonra tekrardan güç geldikten sonra çalışsın gibi bir senaryo uygulamak istiyorsunuzdur. Ne yapıyorsunuz? Prizi takıyorsunuz. Senaryoyu cihazınızdan daha doğrusu akıllı telefonunuzdan ayarlıyorsunuz. Şu saatler arasında çalışsın şu saatler arasında dursun sonra tekrardan gücü versin şeklinde ardından cihazı tekrardan o saatlerde çalıştırıyor. Dolayısıyla burada tamamen bu cihazın kullanımının sizin ihtiyaçlarınıza yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ben basit yoldan evimi akıllandırmak istiyorum diyorsanız bu ve bu tarz Wi-Fi bağlantılı cihazların sizin işinizi göreceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte yine bu tarz farklı cihazların videolarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.